Dünya üzerinde yaşayan canlıların içerisinde insanın seçim özelliği en yüksektir. İrade kullanılma hakkı en yüksektir. Yani biz kendi irademizle kendi hayatımızı ve kendi kaderimizi seçebilme yetkisine dünya üzerinde sahip en yüksek tekamüldeki Varlığız. Bu tabii bizi hani bütünsel olarak çok ayrı, çok özellikli yapar anlamında söylemiyorum. Bu özelliğimiz anlamında yoksa tabii ki birden bakıldığında kainatın birliği ve dengesi vardır. İşte bizi bu seçim yapabilme yani kendi hayatını, kendi kaderini, kendi potansiyeli ve getirdikleriyle anbean an seçim hakkı bizi her birimizi bambaşka hayatlar ve bambaşka kaderler yaşamaya götürür. Eğer bir seçim yaparken oradaysak seçimin içerisinde gerçekten bulunduğumuz yerde neyle buluşacağımızın imajinasyonunu, hayalini kurmuş isek ve ne ol diyeceğimizin farkındalığıyla bir seçim yapıyorsak o zaman o seçimin sonucuyla karşılaştığımızda o bizi mutlu ediyor. Ve diyoruz ki ne kadar güzel seçim yapmışız oyumuzu ne kadar doğru bir yere kullanmışız, ne kadar güzel bir yere ol demişiz ve çok şükür diyoruz. Fakat bazen hesapla, kitapla, çıkarla, bencil menfaatlerle, günübirlik politikalarla eğer bir seçim yapıyorsak, o seçimin sonucu bize bu sefer hesap, kitap hatta o hesabın ödetilmesi olarak geçiyor. Bu her alanda bu, bu şekilde ceryan ediyor. Yani kadersel planda da kadersel, Prensiplerde de başka olay ve sistemlerde de benzer etki yapıyor. Çünkü her an kalbimizi dinleyerek yaptığımız bir adımda gerçekleşecek durum ve sonuçla sadece zihnimizi, sadece geçmişten gelen çeşitli olayların kararıyla yapılacak olan bir seçimin de tabii ki bir farkı var. Biz eğer sadece öğrendiklerimizle değil de ki bu da çok kıymetli, ama aynı zamanda bütün bu öğrendiklerimizin ve bildiklerimizin her bir tanesinin fizibilitesiyle yeniye yeniden başlarken kalbimizin sesini duyarak, kalbimizin gerçekten ne fısıldadığını, ezberleri bırakarak ve bilmemeyi seçerek, yepyeni bir an içerisinde yepyeni bir hisle adım atmayı eğer seçebiliyorsak işte o buluştuğumuz her ne ise bizi mutlu ediyor ve bize huzur veriyor. Peki her birimizin kendimize göre kavramları var. Şu iyidir, bu kötüdür. Peki yeniden ona bakabiliyor musun? Ezberlediğin bir kavrama yeniden eğer bakamıyorsan, yeniden onu ölçüp, biçip değerlendiremiyorsan, o zaman tekrardan yine bildiğin gibi, korktuğun gibi durumlar meydana gelebiliyor. Eğer geçmişini, geçmişteki tüm seçimleri, hatta ol anı kucaklayamıyorsan, kucaklayamadığına tekrar karşılaşmak durumundasın. Onun için Yaşadığın olayı, ol anı, bugüne kadarki seçimlerini kucaklayabilmen çok önemli. Çünkü ol an en iyisiydi ve en mükemmel şekilde seni buraya getirdi. Bu kabul seni içerideki sevgi kapısını açmaya götürecek. Kabul yoksa kalp kapısı açılmıyor arkadaşlar. Bu o kadar önemli bir kavram ki işte bizim bütün cennetimiz tam da bu kabulün içerisinde. Yani bütün seçimlerini ve seçimlerinin sorumluluğunu kabul edebilmek. Ve evet, bu da ihtiyacım vardı şu ana kadar. Onun için bunda buluştum. Ama şu anda yeni bir seçim yapabilirim ve yaptığım seçimle ben birey olarak kendi dünyamı, hayatımı hatta dünyayı değiştirebilirim. O ben, bir olan, tam da ihtiyacımı en mükemmel şekliyle yansıtabilirim. Severek, sevgi tohumu ekerek sevginin Filizlenmesini seyredebilirim. Bazen olumsuz gibi görünen birçok konu da aslında hayra hizmet eder. Onun için dünyanın dönüşü her zaman hayradır. Ezberleri, rutinleri, alıştıklarını, alışkanlıklarını, kanıları bırakarak kandırılmayı bırakabilirsin. Onun için tam da burada, olman gereken yerde hayata yeniden yepyeni bir bakış açısıyla sana huzur verecek olan kaderi, bir sözle, bir ol diyerek, seçerek, özenle, hayatına, kendine bana ne demeyerek, ne olursa olsun demekten vazgeçerek, hayatının her anının, her bir tohum ekmenin sorumluluğuyla seçimini yapabilirsin. Seçimlerimiz bize huzur versin, buluştuklarımız tat versin ve bu tatlar bizi ona, yaradana götürsün. Özümüzle buluşalım. Sevgilerimle hoşça kalın.